Allahuma sallî ve sellim ve bariq alī seyyidina muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Allahuma sallî ve sellim ve bariq alī es'adina muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Allahuma sallî ve sellim ve bariq alī şefī'ina muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Medine, birinci cilt, birinci cüz, ikinci bölüm. Fesübhane ifadesinde harfi fa'nın varlığı bunun değişmez ve katiyetine beyan ederken, harfi vavdan farklı olarak f harfine dönüşmüş olması, nu'nun geleceğini temsil eder. Bu temsil Nun'da hiç şüphesiz bir birliği ardından gelen bilgiyi ibarelendirmeye gerek duymaktadır. Zira Sin, Ba ve Ha harflerinden sonra gelen harfi elif, insandaki temel özelliği bir önceki derste anlattığımız kıyam, kıyam ile beyan eder. Bu işaretin ardından gelen harfi Nun ise açıklıkla, bir bilgiyi izah ediyor. Bu bilgi harfin nun ile izah ediliyor. Ondan sonra ise elledi ifadesi elledi biyedhi melekotu kulle şeyi her şeyin mülkü kudret elinde olan ifadesiyle ve bütünlükle elledi ifadesinin geliyor olması ve onun varlığına delil olarak ibarelen Nûl harfinin belirteç olarak takdir edilmesi varlıktaki bilgiyi izah etmektedir. Öyleyse varlıktaki bilgi bu belirtecin kendisinde belirmesiyle beraber gerçek bir noktaya ulaşabilmekte. Zira bizler bu hakikat dairesinde kendimizdeki bilginin kendimizden olamayacağını görmekteyiz. İnsanlık tarihinde çözülmesi en zor alanlardan biri olarak bugün bilim dünyasında bilgi teorisi içerisinde insanın tecrübelerinin ve yıllar boyunca aktarımının bu bilgi seviyesinin kabiliyetle süslenmesine imkan tanımayacağına artık kesin ve katil olarak inanmaya başladı. Bir şeyleri bilmek o bilginin kabiliyetle kuşanacağı anlamına gelmiyor. Demirin dövülebileceği bilgisine sahip olsanız dahi o demiri dövebilecek bir kabiliyet o bilginin ötesinde çalışmanın yanında tecrübe edebileceğiniz bir sinir sisteminin gerekliliğini doğurmakta. Zira hayvanlar aleminde insandan hariç hiçbir canlı belli bir kabiliyetle farklı cisimler üzerinde temel ihtiyaçlarını ve bundan öterisini gidermekten yoksun kime hayvan ve canlıların hem avlanmak hem de kendi yuvalarını yapabilmek için belli parçaları bir araya getirebildiğini görebilirsiniz ancak bunların nispeti onların hayat şartlarıyla kısıtlandırılmış durumda yani günün birinde kendi zevkleri ve kendi ihtiyaçlarının dışında herhangi bir şey uğrunda bir maddeden var olan bilgiyi kabiliyetle birleştirip onu kullanabilecek seviyeye gelemiyorlar. Maymunlara öğretilen bilgi ise bir tekrar formundan ibaret. Hayvanlar o tekrar formunun bir avlanma formu gereği olarak öğrendikten sonra bu oyunu devam ettiriyorlar. Şayet bu öğrenim biçimleri onların hayatlarında temelin dışında onlar için iyi bir şey olsa, onlar doğaya salındıktan sonra da aynı şekilde yaşamaya, aynı oyunları oynamaya gayret ederlerdi. Halbuki bir an önce eski yaşamlarına geri dönüyor ve daha önce bu tarz yapılmış çalışmalarda kendilerine öğretilmiş olanla hiç de arama mahiyetine düşmüyorlar. Öyleyse madde ile ilgili bizlere verilmiş olan bilgi onun yanında vücudumuzdaki kabiliyet bir bütünleşme özelliğine sahip. Bilgi ile varlık arasındaki varlıkla varlık arasındaki ilişkinin temeli olan bilgi ancak insanda var olabilecek temel niteliklerdeki kuşanmışlıkla mümkündür. O kuşanmışlık bizim o madde üzerinde belli şeyleri değiştirebilme imkanımızı sunmakta. Yani hakikatiyle de şunu beyan etmemiz gerekiyor. Harfin nu nun'un içerisindeki bilgi sadece demirin sert olduğu anlamına getirmiyor bizi. Harfin nun'daki bilgi o demirin eritilmesiyle ona şekil verebilmemiz için gerekli olan tecrübe kaydının kabiliyetle şekle dönüştürme biçimi için bizde de o demirden bir parça bulunması gerekiyor. Bu hakikatiyle insan kanında ve insan vücudunda yeryüzünde var olan bütün varlığın maddesel boyutundaki karşılığının bulunması da böyle izah edilebilir. Evet bugün dünyanın hangi noktasında hangi elementi ele alsanız bu elementin birebir aynısının insan vücudunda eser miktarda da olduğunu görebilirsiniz. Bu insan onun o maddeyle gireceği ilişkiden önce onun nüvesinde var olan bilginin kendisindeki kabiliyetle tetiklenebilmesiyle mümkündür. Bugünün insanlığı ise kendi kendine oluşturmuş olduğu elementlerle yeni çeşitlendirmeleri insanlara öğretebilir olması yine bu elementlerin de varlık aleminde var olmasından kaynaklanıyor. Örneğin plastik. Doğada normal şartlarda bulabildiğimiz bir madde değil. Birden fazla maddenin ve petrol bileşkelerinin yeniden ele alınarak elde edilmiş türev bir ürün. Bu ürünün bir başka insan tarafından şekil verilerek ihtiyaçlara binayen kullanılabilmesi için Kullanma kılavuzu aslında yetmez. İnsanoğlunun o plastikle bilgi alışverişinde bulunabilmesi gerekir. Bu alışverişin temel kaydıysa ise çok net bir biçimde insanoğlunda o plastikte var olan tüm elementlerin varlığıyla mümkündür. Ancak bu bileşke tarzındaki moleküler yapı hakikatiyle bir zaman içinde yapıldığı için bir zaman içinde öğrenilmektedir. Halbuki temel elementlerle elde edilmiş olan unsurlarda ise bunların çok daha kolay ve çabuk öğrenildiğini biliyoruz. İnsanoğlunun inorganik yaşama doğru dönük bir hayat yaşaması karşısında kaybettiği kabiliyet karşısındaki zamanı kazana, geri kazanabilmek için teknolojide de hızlanma gerekliliğini ortaya koyduğunu artık söyleyebiliriz. İnsanoğlu organik maddeler kullanarak Organik bileşkeler üzerinden organik varlık tekamülüne dahil olsaydı, öğrenim, öğretim ve bununla alakalı tüm ilişkiler çok daha rahat bir biçimde kurgulanabilirdi. İnorganik bir yapının insan tarafından öğrenilebilmesi mümkün, ancak kabiliyetle kuşanıp onun gelecek nesillere aktarılması bir o kadar zorlaşmakta. Elbette bu zorluğu aşabilecek olan insan oluna verilmiş olan ikram onun hayatıyla kısıtlı. Bu hayat kıstası içerisinde bizlerin her zaman her şeyi organik üretme imkanımız yoktur diye düşünebilirsiniz. Oysaki bizler yeryüzünde inorganik yapılardan oluşturduğumuz yapılar insana zarar verecek bilgiyi de içinde taşıyorlar. Zira herhangi bir bileşke oluşum esnasında ona bilgi olarak bir kötü, kötülük bir bilgi olarak aktarıldığında, bununla çalışacak olan her kişi de o kötülükten faydasını alacaktır. Örneğin, insanlığın kötülüğünü düşünen birisi, insanlığın kullanmasını istediği ve arzuladığı, onlardan para kazanma arzusuyla oluşturduğu bir maddede tamamen kötülük bilgisini yükleyerek, onu sonradan kullanacak her insanda da bu kötülüğün tezahürlerinin görünebilir olacağını ifade edebiliriz. Bu maddeye insan tarafından aktarılabilecek cihette var olan Esmaül Hüsnâ Hüsna tecellilerinin varlığından kaynaklanıyor. O maddeye aktarılmış olan bilgi o madde ile ilgili çalışacak olan her insanın üzerinde farklı etkiler meydana getiriyor. Doğal olarak bugün elimize aldığımız her ürünün vücudumuzda meydana getirmiş olduğu stres aslında bu inorganik kimyanın anorganik strese sebep olmasından kaynaklanıyor. Bu sebebiyetin gerçek manasının ötesine geçebilmek ancak varlık tekamülü içerisindeki organik yapımızı kavrayabilmek de mümkün. Bugün biyofarma yani ilaç endüstrisi içerisinde üretilen her nevi ilacın içerisindeki elementler elbette ki doğada var olan bitkilerin benzerleri. Ancak inorganik olarak üretilmiş olmaları ve arada geçen zaman metaforunun insan ruhundaki karşılığının bulunmaması, hele ki yapan kişilerin içindeki duygu dünyasının bilgi olarak maddeye aktarılması bunu kullanan insanlar tarafından Yan etkileri gölleyebilecek cihetiyle karşımıza çıkıyor. Elbette ki doğadaki organik şeylerin içerisinde de yan etkiler var. Ancak onların içerisindeki yan etki bilgisi insan tarafından tanınmakta. Diğer inorganik yapıların ise insan vücudundaki anorganik unsurlar karşısında vereceği tepkilerle sınırlandırılmış durumda. İnsan onun varlık karşısında verebileceği tepkilerse kendi varlığının özellikleriyle mümkün. İnsan varlık içerisindeki bu düzey yapılanmasını ancak ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacak ve ilerleyen tarihlerde sadece temiz üretim yetmeyecektir. Bunun yanında yapılma aşamasında olan her ürünün niyetinin iyi anlaşılması gerekiyor. Geçmiş tarihlerde bunu neden yaptın sorusuna muhatap olarak daha iyi organik kelimelerle daha organik sonuçlar duyarken bugün daha inorganik kelimelerle daha inorganik sonuçlar söylendiğini ve daha bedbaht sonların çizilmeye gayret edildiğini görüyoruz. Doğal olarak insanların da buna vereceği tepki onun üretim aşamasında yapılan temel mekanizmayla birebir örtüşecektir. Bu örtüşme düzeyinin ötesine geçebilmekse... Bizim varlıkta onun şanını aramamız da mümkündür. Dolayısıyla insanoğlunun gece gündüz aradığı varlık bilgisinin kendisi, ancak o varlığın içerisinde varlığın şanını ona takdir etmiş olanı anlamak mümkün. Zira her maddenin içerisinde, cenab Hak'ın Hakk'ın yaratılmış yaratılış aşamasında ona takdir etmiş olduğu bir harfin ikmalinden doğan bir enerji fonksiyonu vardır. Bu enerji fonksiyonu o maddenin sesiyle kendisini ifade edebilmesi anlamını taşır. Bunu şöyle de izah edebiliriz. Sizler bir sarrafa gidip ona altın uzattığınızda o altını önce tezgahın üzerine atarak ilk tecrübesini yapar. Çıkan sesle altın olduğuna emin oluyorsa onu sizden alır. Sesten şüpheleniyorsa altını teste tutma ihtiyacı duyar. Bu testin ardından kulağına güvenenle güvenmeyen arasında farklı tercihler olmakla beraber nihayetinde gerçek sonuca ulaşılacaktır. Ulaşılacak gerçek sonuç maddeden çıkan sestir ancak bu sesin fonksiyonunun her bir metalde değil her bir varlıkta ayrı ayrı olduğunu söyleyebiliriz mermerden çıkan sesle herhangi bir çakıl taşından çıkan ses arasında ciddi maada farklar bulunuyor aynı zamanda seslerin altındaki ses altı dalgaları bu sesin taşınım süresinde de değişkenlik gösteriyor öyleyse bütün bu değişimler maddenin tabirca ise bir sesi olduğunda apaçık ortaya koyuyor ses hakkında Henüz dünya oldukça geri sırada. İlmi olarak bu sürecin önümüzdeki 50 yıllık süreçte daha da aktive olacağını söyleyebiliriz. Zira maddenin ses ile olan ilişkisi maddenin çok üzerinde bir beyanname. Öyleyse maddeye onun sesiyle seslenebilmek mümkün olsaydı, ondaki verinin direkt olarak intibası mümkün olabilirdi. Bunun fiziksel koşullar altında mümkün olamayacağı kesin. Ancak bu fiziksel koşulların etkileme sürecini değiştirebilmek, onun dilinden anlayabilmekle mümkün. Onun dili ise her haliyle ve hakkıyla, onun Rabbini zikretmesiyle anlaşılmakta. Yani maddeden çıkan bu ses, aslında onun Rabbini anışı esnasında ortaya çıkmış olan moleküler düzlemsel bir formun ana çatışma süreci bu çatışma sürecinden doğan ses onun altın mı yoksa demir mi olduğunu bütün mahiyetiyle bizlere izah etmekte bu mahiyetin içindeyse bizler ondan fayda görmeyi değil onun faydasıyla insanlığa faydalı olmaya niyet ederiz Böylelikle faydadan doğan yeni bir varlık onun rızayı ilahisi içerisinde hasıl olduğu için bir başkasının ömründe ve bir başkasının hayatında ciddi bir değişime elbette imza atmamıza vesile olacaktır biiznillah. Zira Allahu u Zülcelal'in bizlere takdir etmiş olduğu bu ayeti kerimede de ifade edilen kullu şey tamamıyla ve katiyetiyle her şeyiyle kesin olarak Allahu u mülkiyeti üzerinedir. Onun mülkiyeti üzerinde var olan onun melek olduğu her şeyin içerisinde ancak onun şanının anlaşılması, onun tabiri sesinin dinlenilebilmesi, kavramsal düzende fiziksel araçların kullanılabilme kabiliyetinin genişlemesi olarak anlaşılır. Öyleyse bilim dünyası ilerleyen tarihlerde bugün ibare ettiğimiz üzere maddenin içerisinden çıkan bu sesin kaynağına yönelilecek. Bu kaynak bizleri her seferinde yeni bir harfin tınısına götürecek. Öyle ki melodik bütün yapıların bir harfe dayandığını unutmamak gerekiyor. Bugün müzik dünyasında dahi her bir sese nota diye demek zorunda kalmadık. Zaten o notaların bir harf olduğunu biliyorduk. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si diye devam eden bu müzik tınıları aslında tellerin üzerinde var olan seslerin harf karşılığıydı. Bunlar tarihsel süreç içerisinde Ademoğlu tarafından çok iyi bilinse de sonrasında elden ele gelirken sanki insanların kendi uydurduğu kelimeler gibi anlaşıldı, harfler gibi anlaşıldı. Her bir maddenin içerisindeki var olan harflerin harmonik yapısı bizlere bir beste olarak ulaştığında... Hangi bestekarın elinden çıkmış olduğunu bilmeye olan gayretimiz, varlık cihetindeki bütün seslerin harmonik yapısı yan yana dizildiğinde bizler için bir kelimeyi tevhit manasına ortaya koyacaktır. Açıkça bilmek gerekiyor ki bir maddenin içerisinde organik ya da inorganik olduğunu anlayabilmek onu dinleyebilecek bir gönül kulağına ihtiyaç duymamıza vesiledir elbette. Ancak bu vesilelerin günün birinde de makinalaşabileceğini unutmamak gerekiyor. Ve insanlık bu sesler yoluyla da eline ulaşmış olan o maddenin organik mi, inorganik mi, vücudu için gerçekten sağlıklı bir unsur mu yoksa değil mi olduğunu anlayabilecektir. Bu anlayış bizim inancımız bakımından önemli bir şan kavrayışıyla karşımızdadır. Bizler o maddenin sesinde, Rabbul aleminin bizlere takdir etmiş olduğu gayretin ifadesini ve ibaresini görerek onun tezahürüyle onu yeniden anacak olanlarız. Elbette ki bu anmanın içerisinde katiyetle ve geri dönüşsüz bir mana ve o mananın içerisinde büyük bir kudret tecellisi vardır. O tecelli bizlere varlığın kendisinde onun şanını arama gerekliliğini gösterir. Bir dahaki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.